Yaz boyunca bazı öğrenciler uçak, tren veya gemi ile seyahat etmişlerdir. Aşağıdaki grafik her bir ulaşım aracının kaç öğrenci tarafından kullanıldığını göstermektedir. Hadi şimdi grafiği inceleyelim. Evet. Grafiğe göre 5 öğrenci trenle seyahat etmiş, 10 öğrenci uçakla seyahat etmiş. 2 öğrenci ise gemiyle seyahat etmiş. Bize sorulan soruysa şöyle Uçakla seyahat eden öğrencilerin sayısı, gemiyle seyahat edenlerden ne kadar fazladır? Grafiğe göre 10 öğrenci uçakla, 2 öğrenci de gemiyle seyahat ediyor. Öyleyse 10, 2'den ne kadar fazladır? Bunu 10-2'yi çözerek bulabiliriz. 10-2, 8'dir. Yani uçakla seyahat edenler, gemiyle seyahat edenlerden 8 fazladır. Bunu şu şekilde de çözebiliriz. Gemiyle seyahat edenlerin sütununa gelirsek, 2'den 10'a kadar eklersek, yani uçakla seyahat edenlerin sayısına kadar eklersek de aynı sonucu buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani uçakla seyahat edenler, gemiyle seyahat edenlerden 8 kişi daha fazlaymış. Hadi devam edelim. Karabaş, Poli ve Zeus bahçeye kemik gömdüler. Aşağıdaki grafik, her bir köpeğin kaç tane kemik gömdüğünü göstermektedir. Karabaş, 10 tane kemik gömmüş. Poli, 3 tane. Zeus ise, 7 tane kemik gömmüş. Poli, karabaştan kaç kemik daha az gömmüştür? Tekrar bakalım. Poli, 3 kemik. Karabaş ise, 10 kemik gömmüş. Peki, 3, 10'dan ne kadar azdır? 3 elde etmek için, 10'dan 7 çıkarırız. Yani, 10 eksi 7 eşittir 3 veya 10 eksi 3 eşittir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani poli, karabaştan 7 kemik daha az görmüş. 10 eksi 3 eşittir 7, yani buradaki fark kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Kasım ayında hava güneşli, bulutlu veya yağmurlu oluyor. Aşağıdaki grafik, her bir hava durumunun etkili olduğu gün sayısını gösteriyor. Kasım ayında 18 güneşli gün yaşanmış, 7 bulutlu, 5 günse yağmurlu geçmiş. Soru ise şöyle, Kasım ayında yağmurlu gün sayısı kaçtır? E zaten az önce onu söylemiştik. Grafikteki yağmurlu sütununa tekrar bakıyoruz. Evet, dediğimiz gibi Kasım ayında 5 gün yağmurlu geçmiş.